Sevilen program gelinin mutfakta, haftaya bomba gibi devam ediyor. Günün birincisine geçmeden 13 Haziran çarşamba gününü hatırlayalım. Çarşamba günü gelinler Ramazan pidesi yaptılar. Çarşamba günü en yüksek puanı Özlem kazandı. En düşük puanı ise Hatice aldı. Çekişmenin bol olduğu, sevilen yarışmada. 14 Haziran Perşembe günü en yüksek puanı kim aldı ve hangi yemek yapıldı? Detaylara geçelim. 14 Haziran Perşembe günü, enginarlı tulum peynirli böreği yapıldı. Fatih Yürek, enginarlı tulum peynirli böreği listesini gelinlere verdi. Kaynanalara da bir buçuk dakika verdi. da gelinlere tarif ve dikkat edilmesi gerekenleri söylediler. Daha sonra kaynanalar izleme odasına geçtiler. Yemekleri yapmaya başlayan gelinler arasında söz dalışı oldu. Hüsniye Hanım, Başak'ın hareketlerinin şov olduğunu ve çok sinirlendiğini belirtti. Hatice'yi rencide ettiğini söyledi. Bilgi ile Hatice arasında bağırışmalar yaşandı. Hatice Bilge'nin bağırmasına çok kızdı. Bana sesini yükseltemezsin dedi. Kes sesini diye bağırdı. Bilgi de Hatice'ye karşılık verdi. Sen de bana kes sesini diyemezsin dedi. Hüsniye Hanım taklit yaparken sesini değiştirdi. Hanife Hanım da gülerek dalga geçti. 3 yaşındaki çocuk musun? Sen Hüsniy'cim diyerek yine taklit mi yapıyorsun hanimiş bebek dedi. Başak kaynanası Hanife Hanım için en büyük hediye dönün. Onun gelini oldum daha ne olsun dedi. Ve Hanife Hanım ayağa kalkarak seni öpeceğim canım gelinim diyerek Başak'a sarıldı ve öptü. Fatih yürek gelin kayanana sevgisini görünce ağzı açık izledi ve çok şaşırdı. Günün puanlaması şu şekilde oldu. Başak 11 puan, Hatice 13 puan, Özlem 11 puan, Bilgi 6 puan aldı. Günün birincisi Hatice oldu. Bilgi ise sonuncu oldu. Tebrikler Hatice. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.